Merhabalar, bugün Akdeniz'in incisi Davraz'a gidiyoruz. Teleferik için bilet sürülsün. Hocam ben de sizi çekiyorum. dire CS toplam uzunluğu 1264 metre olması lazım. Saatlik 1200 kapasitesi var. 1200 kişi taşıyormuş. Başka Burası yüksek herhalde orta şey şuralar fazla yüksek değil diyor. bu da 3 metre galiba burası 3 metre. ya da daha fazla da olabilir <gülüyor> <gülüyor> Yüzeklik korku mu? Benim <gülüyor> ee, pek yok da yine insan bir telirgin olmaya değil <gülüyor> <gülüyor> de rüzgar başlamış burada ya istavurlar maki, çağım, bozkır, ütkü evet çok geldik çok geldik çok <gülüyor> kanka, kanka, <gülüyor> bir falan olmuş ya İyi. da kayak snowboard yapıyorlar işte iki tane kayak pisti varmış burada. İki tanesi siyah galiba. Siyah mı? Siyah olabilir. Ya da kırmızı. İki tanesi başlangıç seviyeleri için, 8 tanesi orta seviyeler için, tur kayak yapanlar. İki tanesi de usta. Bugün yağ yağılır herhalde. Bugün yağma şansı varmış. mevsimi. Ocak-şubat arası da en çok tercih edilen zamanmış. Spartaya 26 km. Yaklaşık 1 saat 25 dakika. Ocak birkaç falan gelirsek söylüyormuş. Yollar kar oluyormuş Daha uzun süreli bir şey oluyormuş Burası. İnşallah aşağı inebiliriz. Aşağı daha şey ya. Ha burada inebiliyorsun istersen in de. O şeyi yapmayalım biz. <gülüyor> Atlayacak şuraya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok daha tatlı baksana, şunu istiyor. Ne ya, denk geldi. Çam. Çam da var buranın bir görüntüsünde. Efendim? Yazın da burayı futbol takımları kamp için geliyormuş. <gülüyor> şey, Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayda geliyormuş futbol takımları. Değildir muhtemelen zaten. Şu aşağıdaki otellere geliyorlardır. 8'inci Lentrap, 8 tane bunun olmuşuz. Hava bak burası mavi bayraklı fıstıkmış. Ha, Ha şurası bak. O bunlar bayraklarda da şey oluyormuş. Eyin fark ediyormuş. Kola yeni başlayanlar için 12 ile 15 derece eğim varmış. <gülüyor> öbürkü orta seviye 15 ile 25. Öbürkü de 25 olması lazım ustalar için. <gülüyor> Allah sona yaklaştık. Nasıl Çok korkunum. Bunu kaldırıyoruz. Adam tutuyor zaten orada galiba. <gülüyor> <Tam> bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyledir. haber makine düzenleması saldırı saldırı aslında alkol başladı iyi geldi bana ama Kızak kiraladım. Saat 5 lira. Nasıl? Eğlenceli miydin?